Merhabalar sevgili seyirciler nerelerdesiniz? ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa aile evlilik çift danışmanı ee, yeni bir yaşam yeni bir kariyer programında bir araya geldik ee, Avukat Jet şirketinden çok değerli bir konum var yazılım uzmanı Günçay Yıldız Beyefendi hoş geldiniz sefalar getirdim hoş geldik hocam merhaba evet Kıymetli seyirciler, nerede miyiz bugün? Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Evet, hangi hizmeti versek de sonuçta bir business yapıyoruz, bir iş yapıyoruz. Herkes ekmeğinin peşinde, herkes sorunlarını bir sor-çöz yöntemi adeta arıyor. Nasıl ki bir kirlilikte bir şeyde Porçoz aranıyor ve bu konularda da Sorçoz. Sorçoz sistemi ve MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi sizin yazılımınızı seçti. Bu e-terapi ya da e-terapi app sistemi nasıl doğdu nereden aklımıza geldi siz nasıl bir şirketsiniz yerleşkeniz nerede kurucuları kimler kimlere hizmet veriyorsunuz Baya bir soru bombardımanı <gülüyor> <Daha bir> tafif <tuttuk gülüyor> evet, ama <hocam>. buyurun seyircilerimiz <gülüyor> çok merak ediyorlar, <gülüyor> heyecan içindeler. Bu arada sayın seyirciler biraz daha ekranlarınıza yaklaşın ve televizyonunuzun veya telefonunuzun bilgisayarınızın sesini açın. Çok heyecan verici, dolu dolu bilgiler olacak. Buyurun. Evet, Hocam öncelikle şunu söyleyeyim, biz yaklaşık 16 yılı aşkın süredir bilişim alanında, deneyime sahip olan bir ekibiz. Biz yaklaşık 2,5-3 yıl önce Koca Üniversitesi Teknopark'ta Avukatçiyet Bilişim Anonim Şirketi olarak kurulduk ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bizim buradaki Avukatçiyet Bilişim Anonim Şirketi olarak uzmanlık alanımız online danışmanlık sistemleri. Yani biz bu sektöre girdiğimizde pandemi dönemi henüz başlamamıştı ve kurumsal olarak Türkiye'de böyle bir sistem üreten, satan veya kiralayan bir bilişim şirketi önümüz yoktu. Neler yapıyoruz? Biz aslında Online olarak e, danışmanlık vermek isteyen kurum ve kuruluşlarla e, danışmanlık almayan kişileri buluşturan bir e, sistemimiz var. Ve bunu MyLife'de olduğu gibi kurum ve kuruluşlara e, entegre ediyoruz. Sistemlerine kurulmalarını sağlıyoruz ve hızlıca entegrasyonunu, aktivasyonunu sağlıyoruz. Gerçekten güzel bir sistem. Nasıl çıktı sorusuna Nasıl da... Nasıl çıktı o fikir? Çünkü ya. avukat reddiyince ben sadece... Hı avukatlara verilen bir sistem gibi algıladım mesela, ee, belki hı hı. hani avantajı da şu oldu, hani bunda bir hukukçu e, yazılınca hı hı. eli olduğu kadar bir hukukçu eli de var diye düşündüm yani. Evet, gerçekten çok güzel bir yere değindiniz şu anda. Ee, ben yine şirketler şirketin ortaklarından biriyim, diğer ortağımız da eski Cumhuriyet Savcısı Onur Bey. Kendisinin 10 yılı aşkında süredir bir hukuk deneyim var. Aslında fikir, yani bu online danışmanlık sistemi fikri kendisine ait. Yani bu fikir e, fizizlenmeye başladıktan sonra işte görevinden istifa edip böyle bir şirket kurmak istiyor. Bizim de zaten daha önceden bir arkadaşlığımız, dostluğumuz olunca beraber. Yani ben teknik alanında sizin dediğiniz gibi işte güven kısmı kısmıyla alakalı hukuki bilgisiyle de destek olarak böyle bir fikir ortaya e, çıkıyor ve işte Koca Üniversitesi'nden hem biz teknolojinin geliştirilmesiyle alakalı destekler alıyoruz bu ürünleri geliştirirken yani hem de orada üniversite geliştirmeyi... kampüsünde olmanın avantajları var. tabi kesinlikle. Değil mi? Evet, Koca Üniversitesi'nin Üniversitesi'nin yani Üniversitesi de... teknoloji geliştirme bölgesinde yani faaliyet oluyor. bir yapıyoruz. akademisyen olarak aynı zamanda çok heyecanlandırdı. Hı -hı. Yani hem e, hani bazı kişiler var sadece e, kendi Dünyalarıyla ilerliyorlar. Hani Hı -hı. hiçbir akademisyenden ya da üniversiteden onlar anlamaz deyip üniversiteler Hı -hı. teoride boğulmuş, işte sanayi işbirliğini, üniversite Hı -hı. sanayi işbirliğini gerçekleştirememiş deyip oradan tamamen kopup gidiyorlar. Yani e, iş dünyasının farklı olduğunu, akademik bilim diye çok gerek olmadığını Hı -hı. düşünüp kendi o eski altyapılarının üzerine yeni teknolojiler üretmeye çalışırken siz galiba akademik altyapıyı her zaman canlı tutarken Hı -hı. aynı zamanda e, iş dünyasıyla da ayrı bir bağ kurdunuz değil mi? Kesinlikle yani bir öyle. eliniz yağda bir eliniz balda gibi bir eliniz üniversite ve akademik dünya aynı zamanda teknopark bir elinizde e, iş dünyası işte avukatlar, psikologlar Terapi merkezleri veya danışmanlar bizim gibi, aynı zamanda bizde koştuk sistemi var. Bunlarla gidip görüşüyorsunuz değil mi? Evet hocam. Yani gerçekten çünkü e, biz şuna inanmıyoruz. Birlikten kuvvet doğacağına inanıyoruz. Yani tek evet. başına yapılan, üretilen veya satılan bir ürünün başarıya belli noktalarda ulaşamayacağına inanıyoruz. Ne kadar birlik olursa bu aslında birçok sektör için geçerli olduğunu düşünüyoruz. Biz de bunu teknolojide uyguladık. Yani o yüzden işte üniversitenin yap benzet, yapay zeka laboratuvarından da destek alıyoruz. Yine yani Burak hocamızın destekleriyle beraber de bir birliktelik yürütüyoruz. Yine COSGAP'ten aldığımız destekler, danışmanlıklar da mevcut. O yüzden bir birlik içerisinde aslında hem ülkeye bir katkı sağlayacak, yakında yurt dışına da açılacak bir ürün geliştirmiş bulunuyoruz. Evet ben size onu söyledim. Ben mesela mailer Psikolojik Danışmanlığı İsviçre, Almanya, İngiltere şubelerini açacağım. Oradaki çözüm ortaklarım bizim ortamımızda şubeler açarken biz de onların altyapısını kullanarak ama buradaki e-terapi sistemini İngilizce, Rusça, Hı. Arapçaya entegre edip nasıl olsa bir yazılım sistemi var. Hı. Sadece dil farkını veya onların banka sistemlerini, ödeme satış Hı. işlemlerini veya SMS sistemleri varsa entegre etmeyi size teklif etmiştim. Çünkü proje beni çok heyecanlandırdı. Biz mesela Hı. online seans yaparken önce ben Maille başladım. Chat evet. başladım yani. Hı hı. Çünkü danışan ölüyor, intihar edecek. Hı hı. Ya ilaç içmiş, öleyim mi ölmeyeyim mi diye bana soruyor. Düşün pişman olmuş. Beş dakika sonra pişman olmuş. Evet. Ama apı yutmuş. Gül diye bir kadın. Gece üçte zırr diye telefonum hı. çaldı. Ondan sonra ya telefonu hı hı. açmasaydım? Ya böyle bir online sistem yoktu o zaman. Ben hı hı. işte chat telefonla seans yapıyordum. Hı hı. Sonra online... Seans yapıyorduk ama ödemeye asistan takip ediyordu, hı hı. randevuyu hadi gece nöbetçisi tuttuk hı hı. asistan, ona ayrı bir masrafı bir gideri var. Yani 4-5 kişi bunu yapıyorduk. Anlatabildim mi? Hı hı. Ama hı hı. şimdi ben e, sisteme gelince farklı güzellikler gördüm. Bunları sizin ağzınızdan evet. seyircilerimiz yani duymak Atka isterler. Şöyle buyurun. durumlar da oluyordu. Bizden önce hem danışan hem de danışılan tarafından dolandırılanlar da olabiliyordu. Yani şimdi internetten, instagramdan veya farklı mecralardan danışacak kişiyi buluyor kişi. Fakat karşı taraftaki gerçekten bir psikiyatrist, terapist olmayabilir, aday şampoşu olmayabilir. Ya da farcı, bir olabilir mesela. Kesinlikle olarak. öyle. Yani şimdi bizim yaptığımız sistemde aslında siz bir vergi e, mensubu, şey... Mükellefi. Mergi mükellefi olduğum için Tabii. orada da bir garanti önlüğü var. Yani bizim kesin. sistemi kullanan bir kişinin oradan kredi kartıyla ödeme yaptığı için e, gerçekten bir kurum olmama şansı yok. Aslında o Tabii. tarafta da diğer tarafa e, danışmanlık almaya isteyen kişiye bir garanti sunmuş oluyor. Tabii gerçek bir kişi, gerçek bir kurum, <gülüyor> maliyede kaydı olan, ondan sonra nasıl diyeyim, e-devletten belli şeyler, sistemler, belgeler, faturalar kesilmiş oluyor. Doğru diyorsunuz. Hı hı. Peki orada bir satış olursa bir kişi girdi. Yani ben işte Ekrem Çulfa'dan aile danışmanlığı hı. alacağım dedi. Ee, sabah saat da mesela hı hı. seansını aldı. Peki kredi kartı bilgileri Nasıl korunuyor sisteminizde? Tabii bizim e, bütün sunucularımız hocam öncelikle Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'deki data center'larda barınmaktadır. E, biz gerekli SSL sertifikalarını ve güvenlik önlemlerinin yazılım tarafında almış bulunuyoruz. Ve biz e, normal manuel post sistemlerini kullanmıyoruz. Onun yerine tridi sekretörü kullanıyoruz. Bu da aslında kullanıcıya şunu sunuyor. E, kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde sistemde tutmayadan kart bilgilerine girdiği zaman bankanın ortak sayfasına yönleniyor ve orada Kişiye SMS geliyor. Dolayısıyla hani kart bilgilerini arada tutulmuş olsa bile mümkün değil şu anki sistemde. Fakat tutulmuş olsa bile o şifre olmadan kimse bir işlem yapamıyor. Yani ödemeyi kartından çekememiş yani oluyor. Yani mesela 544 diye kredi kartı numarasını girdiğimde aslında his sistem o numarayı 544 olarak algılayamıyor. Tabii Sadece e, yazılım onu anlıyor. Hı -hı. Onu da kendi sisteminde tutmayıp bankanın sistemine giriyor, yani bizim elle girdiğimiz gibi, o oraya giriyor, böyle bir satış var diyor, o bilgiyi götürüyor. Evet, bankada SMS gönderiyor size, o SMS ile o sisteme girdiğiniz zaman doğruluyor. Yani üç, üç boyutlu bir doğrulama sistem var orada aslında. Üç boyutlu doğrulama, peki evet. üç boyutlu doğrulama ne yani? İşte bu bahsettiğimiz aslında sistem oluyor. Yani kişi yani ilk önce kart bilgilerini giriyor, giriyor o bir... bilgiler şifrelenerek bankaya gönderiliyor. Banka size SMS gönderiyor, o SMS'i girdiğiniz zaman doğrulamış oluyor, yani üç boyutlu bir doğrulama yani olmuş çok oluyor. Çok keyif aldım, yani dört köşe oldum, dört boyutlu oldum neredeyse. <gülüyor> evet. Çok iyi, güvendeyiz yani. Kesinlikle, ya bu bankacılık sisteminin de aslında bize getirmiş olduğu güzel bir özellik. Bu evet. tür bir şey i̇şte burada, size. burada püf nokta. <gülüyor> yani terapist, yazılım şirketi, ki sizde fazlası var, bir hukukçu var. Aynı zamanda bankaların sistemi, yani 4x4 bir sistemle bankada dahil oluyor. Yani siz iki kişi gibisiniz adeta. Bir, e, terapist. iki e, danışan. Üç, e, sizsiniz ama siz aslında dublesiniz. Yani duble Hı. derken hem bir yazılım şirketi hem bir hukuk tarafından, sistemi tarafından korunuyor. Hı. Dördüncüsü de bankacılık sistemi, bankacılık bu dört kişi orada bir e, birliktelik oluşturup konsensus, ağız, fikir ve kayıt birliğiyle tabii e, kredi kartı numarası kayıt olmuyor. giriyor ve satın alıyor. Peki bir daha e, satın almak istersin. Mesela benden seans alıp, memnun kalıp ertesi gün ya da ertesi hafta ya da bir daha ihtiyaç duyduğunda danışan Online sistemin tadını aldı ya bir daha acil ölümcül durumda bir soru bile soracak olsa mesela 20 dakika seans alıyor evet. ya da çift terapisi alacaksa 120 dakika alan olabiliyor ya da 120 dakika alıyor ama 5 saat sonra kendi için almak istiyor. Ee, aynı kartla hızlı işlem yapabilmesi için bir e, depolama hani şifreli depolama şeyi var mı? Depolama sistemi kurulabilir, biz çok önermiyoruz. Önemli. Yani aslında sizler için, yani terapi hizmetini veren kurumlar için çok önermiyoruz. Ama bankacılığın da getirdiği farklı çözümler var. Onları kullanarak dilerseniz sisteme entegre edebiliyoruz. Yani altyapımızda bu var, bu yapılabilir. Var. E, fakat çok önerdiğimiz bir yöntem evet. değil. Yani sistem genişledikçe talep doğrultusunda aktif edebiliyoruz. Aktif edilebiliyor, öyle Hı -hı. kaldı ki SMS'de onay alınıyor. Yani Hı -hı. O... Cep telefonuna gönderilen SMS'e kişi girmeden ödeme hı hı. gerçekleşmiyor. Peki diyelim ki bir kartla defalarca işlem yapıldı. Sistem o danışanı ya da o dolandırıcıyı danışan değildir kesinlikle. Hı hı. Dolandırıcıdır. Bilgisayar hackerlarına karşı nasıl bir koruma geliştiriyor? Tabii. Nasıl bir refleks veriyor? şöyle aslında bu yine bankacılık tarafından sağlanan bir güvenlik protokolü var burada. Float korumasını alıyor sistem. O tarafta float koruması ile engelleniyor kartın bir sonraki işlem yapılması ama bizim tarafta şöyle bir güvence var. Biz sonuçta elektronik diyelim satmıyoruz. Aslında hizmet satıyorsunuz siz oradan. Bir danışmanlık satıyoruz. Dolayısıyla oradan yapılabilecek üçüncü veya dördüncü ya da işte altıncı onuncu da olabilir. işlemin e, sahte olma durumu yok. Çünkü hizmeti siz veriyorsunuz. Tabii ki. Canlı bir bir sanız, Canlı olarak veriyorsunuz. Vallahi ve canlı. Kesin. Kesinlikle öyle yani evet. online canlı olarak verdiğiniz bir hizmet olduğu için yani burada e, o kartı usulsüz bir şekilde kullanma durumu söz konusu değil hatta bir internet sitesinden elektronik veya işte ha harici bir ürün almaktan daha güvenli çünkü siz alan kişiyi görebiliyorsunuz Evet. Doğru. karşılıklı olarak alan kişiyi ve veren kişiyi hizmeti veren kişi birbirlerini canlı görebiliyor görüntülü hmm. görebiliyor e, sesi var e, dediğin gibi belli e, ticari Resmi işlemlerden geçmiş bu kişi ee, ve doğrulanmış kişi, doğrulanmış Siz kişi. WhatsApp'tan konuştuğunuz danışmanlık aldığınız kişinin gerçekten uzman olmadığını olup olmadığını bilemiyorsunuz. Tabii. Ama böyle bir sistemden alışveriş hizmeti aldığınız zaman o kişi doğrulanmış olur. Devlet tarafından doğrulanmış bir, bir kişi olur. Bir devlet oluyor. tarafından, iki yazılım tarafından, üç hukuki olarak, 4 o hizmeti veren kişi bir şirket tarafından diplomaları, belgeleri Hı -hı tecrübesi, hangi alanda hizmet verebileceği, veremeyeceği doğrulanmış oluyor. Kaldı ki danışan memnun kalmazsa bir de iade sistemi var. O nasıl çalışıyor? Kesinlikle o da çok güzel bir sistem yine hocam. Şimdi şöyle bir durum var orada. İki taraflı çalışıyor. Birincisi diyelim ki bir danışan randevu oluşturdu. Randevudan iki saat öncesine kadar kendisi otomatik olarak iptal edebiliyor. Direkt kartına yatıyor. Hiç sizle yani kurumla muhatap olmasına bile gerek yok. Çok kolay kendine, bir şekilde yapabiliyor. Tabii peki ben onu şirket olarak bir güne bir gün çünkü terapistlerde Hı -hı. böyle bir şey var. Bir gün 24 saat önce iptal edebiliyorsun. Yoksa 6 saat önce, 3 saat önce iptal edemiyorsun. E çünkü o danışan kendi o zamanını sana ayırmış oluyor. Terapi de bunu bize öneriyor. Hani Daha disiplinli olma açısından. Çünkü psikolojik sorun veya sıkıntı yaşayan kişilerin çoğunlukla iyi veya kötü niyetli ya da dürtü kontrol bozukluğuyla sık sık karar değiştirme, ve plansız hareket etme gibi durumları olabiliyor. Yani aşırı mükemmeliyetçi oluyor. Sırf başı ağrıyor diye, sırf 5 dakika geç kalacak diye seansı iptal edebiliyor. Ama bu o zaman da danışan, danışman ve o hizmeti veren kurum mağdur oluyor mesela. Evet. Böyle bir şey olabilir mi Tabii bir bizim, gün öncesinde? O olan dinamik zaten. Dinamik. Biz default olarak iki saat belirliyoruz ama sizin istediğiniz saat veya güne çıkartılabiliyor. Evet. Zaten iptal etmek istediği zaman eğer ki o belirlediğiniz süreyi geçerse yani diyelim ki 2 saat belirledik ama 1 saat kaldığı zaman otomatik olarak ona uyarı çıkıyor. Diyor ki işte 2 saati geçtiği için kalan süreniz ondan dolayı iptal edemiyoruz diyor. Evet. Bu durumda ne yapması gerekiyor? Ne yapması? Kuruma destek talebinde bulunup bu çünkü danışmanlık hizmetini almış olabilir veya e, bir uyuşmazlık olabilir o durumda kurum da onay verirse iptal edilebilir. Kurum istediği zaman iptal edebiliyor. Öyle i̇stediği bir imkanı şekilde Peki diyelim ki terapi yapıyoruz, Hı -hı. Bir, bir saatlik almış danışan ama sistem otomatik kapanıyor. E, danışman isterse hani lafını tamamlaması, sözünü bir toparlaması için, Hı -hı. hani bir sonuca bağlaması için yani en fazla ne öneriyorsunuz? 5 dakika mı ilave Hı -hı. edilebilir yoksa e, eğer konu uzayacaksa, bir daha mı yeni randevu alabilir? Daha çok nasıl oluyor bu? Biz e, şimdi birçok dünyadaki örnekleri bununla alakalı inceledik yani bu alanla alakalı bir örnek yok ama farklı eğitim sistemleriyle alakalı örnekleri var. Genelde kesintiye gidiyorlar hocam yani direkt kesiyorlar ama biz yine de özellik olarak o süreyi kısıtlı bir bölüm olarak aktarabilecekleri bir modül tasarladık. Siz buradan isterseniz artışık sayılarla arttırım oluşturabiliyorsunuz. İşte 2 dakika, 5 dakika gibi tabii. arttırım oluşturabiliyorsunuz. Ama bizim genelde kurma önerimiz bir sonraki yeni bir seans satın almasına tabii, tabii. yönelik. Çünkü olması gereken 20 dakika bile olacak. sistem olabiliyor. Evet. Bazı, ben mesela siz e, mailay Psikolojik Danışmanlığı geldikten sonra Konuştuk, oturduk, ben uzmanlarla canlı canlı seans yaptık. Terapist, terapiste seans yaptı. Hatta seyircilerimize onu da müjdeleyin. Bir terapist bizim sistemimizde farklı isimle, mahlas isimle başka bir terapisten destek alabilir. Çünkü niye? Terapist de yoruluyor, doktor da yoruluyor, polis de yoruluyor, avukat da yoruluyor. Kaldı ki yazılım şirketleri de devamlı problem çözen devamlı bir soruna yetişen kişiler olduğu için bir Allah'ın kulu da onlara nasılsınız, keyfiniz nasıl diye sormuyor. Genellikle bir garsonlar bile mesela. Hı hı. Devamlı onlar veren anneler mesela. Ay, herkes anneyi ya da babayı hani yıkılmaz bir dağ gibi görüyor. Haberi onlardan bir şey alıyor. Ya. Hı hı. O bir, kimse de ona gidip bir aç mısın, tok musun moralin nasıl, hı hı. keyfin nasıl, hasta mısın, usta mısın diye sormuyor. O yüzden yani canı sıkılan, merak ettiği bir konu olan, e, zor bir karar aşamasında e, bir mülakata gidecek. Mesela yarın AYT-TYT sınavı var. İşte bu arada öğrencilere başarılar diliyoruz. Sınav kaygınız var ama zamanınız yok. Hemen e-terapi APP sistemine girip, mylife. e terapi sistemine girip, oradan randevusunu aldı. Randevusunu alsın başvursun. Benim şöyle bir sınav kaygım var. Vesaire vesaire. Evet. Keyifle. Aslında herkes için bu uygulama lazım. Ve cebinde. Düşünsenize cebinde. Evet. Ben buradan açıyorum. Yerim yoğunum ya da tatildeyim. Günümün bir saatini ayırıyorum. Sisteminizde şunu da gördüm ben. O sistemi gerçek vergi mükellefi ve gerçekten kayıtlı kişi, şahıs şirketi veya anonim şirket alabiliyor. Burada tatildeyim ama öyle bir şey ki iki saatim var terapi yapayım ya da yurt dışındasın sisteminde gözüküyor e, terapi ortamından çok uzak kalmakta doğru değil bu arada terapistin de aynı yazılımcı gibi sürekli güncellemesi kendini geliştirmesi ve o bilgileri akışa bırakması gerekiyor üretmesi gerekiyor çünkü sürekli tüketiyoruz o yüzden psikolojimizi de tüketmemek lazım. Evet. Ee, o, o arada Hı. alıyor, koyuyor sistemi. Karşıdaki kişiden randevusunu almış oluyor. Karşılıklı birbirlerimize misafir oluyoruz. Ben diyelim yurt dışındayım. Türkiye'deki danışana, Hı. Türkiye'deki danışan yurt dışındakine veya başka şehirde. Mesela Kocaeli'nden örnek vereyim. Bir danışanım sırf yüz yüze gelebilmek için bir ay bekledi bana. Bir ay. Neden dedim yüz yüze gelmek istiyorsun? Niye Kocaeli'nde hani destek almıyorsun? Yüz yüze. Çünkü dedi hocam bir sırrımı anlattım ve o terapis bütün İzmit'e benim hmm. o sırlarımı yaydı dedi. Evet. Hani düşünebiliyor musun? Halbuki online sistemi olsaydı mahlas isimle çok rahat alırım. Kaldı ki tanıdık mahlas isimle alsa terapis onun ismini bilmeyebilir. Evet. Ama sadece kurum Sadece kurum belki fatura keserken görebilir. Onda da başka bir kişinin tabii ki itiraz etmeyecek, dediğiniz hmm. gibi cep telefonundan onaylayacak mesela hmm. babası veya arkadaşı evet. onaylayabilir yani. Şöyle güzel Buyurun. bir çözümümüz var aslında bu fiziki terapilerde de olmayan çok güzel bir özellik Nedir var bizim sistemimizde. Şimdi bizim sistem üzerinden girdiği zaman aslında isimden ziyade kendini de gizleyebiliyor. Yani sizinle görüşürken bir filtreleme sistemimiz var, hiçbir şekilde kayıt altında tutulmayan ve karşı tarafın yani terapistin göremediği karşı tarafı olan bir sistem var. Kendini gizleyerek terapi alabiliyor. Çünkü bazı insanlar ya işte mevkileri gereği ya da farklı başına gelen olaylardan dolayı herkese açılamayabiliyor. Bu tamam. uzman kişilere de açılamayabiliyor ya da dediğimiz gibi endişeleri olabiliyor, sırrımı başkalarına verebilirim tamam. diye tamamen bu sistem sayesinde kendini gizleyerek, görüntüsünü gizleyerek sisteme bağlanıp derdini anlatabilir. Çünkü diğer taraflar zaten beyanet abi zaten vergi tarafında da. Tabii. O yüzden dediğiniz gibi e, kendi alması gerekiyor. Biz onu tavsiye ediyoruz danışanlarımıza ama arkadaşına kestirebilir. Sonuçta o faturanın faturalanması gerekiyor. Kesmemesi derken şekilde. bizim tarafımızda. Burada iyi olan bir şey şu vergi kaçakçılığı önleniyor. Hem devlet kazanıyor, hem millet kazanıyor. Hem danışan, hem danışman, hem yazılımcı, hem hukukçu, <gülüyor> hem o kişi düzeldiği için yani danışan diyoruz biz buna bazen Müşteri diyoruz, koçtan hizmet alıyorsa müşteri. Eğer bir e-psikiyatri ya da e-psikolojik destek ya da psikoterapi alıyorsa buna da hasta diyoruz. Özellikle psikiyatriki online yardım alanları. O şekilde bir şey danışıyor ama içimize atmak yerine sanal ortamda ifade etmek gerekiyor. Size özel bir konuyu da dediğiniz gibi görüntü vermeden... Sadece sesle, de. kendisi isterse Peki ses değiştirme sistemi var mı? Ses, ses değiştirme Bunun sistemi de, <gülüyor> normalde var hocam ama biz sisteme uygulamadık. Uygulama. Ee, çünkü hani sesle alakalı çok olumsuz bir durumla ile alakalı bir feedback toplamadık müşterilerimizle. Ama Doğru. ilerleyen zamanlarda bu da uygulanabilir. Tabi, hayır. Hani, e, yüzü kapalı olması <gülüyor> gerektiğinde çok iyi. Sesi. E, o da çünkü kötü kötü kullanılabilir. Yani kötü kullanılabilir. Bir de terapiste bir bilgi vermez. Evet. Çünkü o sesi terapist analiz canlı etmesi gerek. analiz etmesi gerekiyor. Doğru diyorsun. Hani ben bir terapist olarak düşündüm. Ses geliyor ama mesela adam hı hı. kadın sesiyle konuşuyor. Ben ona kadınmış gibi kadın psikolojisi Kadın beynine göre öneri veririm, o da çok Tabii, sağlıklı olmaz. Biz hatta hocam görüntüyü gizlerken de siz yine oradan görüntüden de analiz yapılabilin diye buğulandırıyoruz. Yani kişiyi tanıyamıyorsunuz ama kamerayı kapatmıyoruz. Çünkü kamerayı kapatmak bir çözüm değil. Karşılıklı biyolog olması lazım sizinle tedavi uygulayabilmeniz için. Orada da aslında buğulu bir şekilde yani kişiyi tanıyamayacağınız fakat hal ve hareketlerinden çıkarımlar bulunabileceğiniz şekilde o hale getiriyoruz. Buğulu bir şekilde ama danışan onu nasıl ayarlıyor işte. Tek bir Niye butonla yapabiliyor. Yani görüntüyü gizlemek istiyorum de değil, demesi yeterli. Görüntüyü buzlama mı diyoruz? Bu nedir? Biz gizleme diyoruz. Gizleme sistemsel olarak gizleme sistemsel diyor. Diyor. Arka tarafta farklı teknolojik yaptığımız çalışmalar evet, var. ama terapist onun el kol hareketlerini vesaire az çok görebildiği yalnız evet. kim olduğunu bilemiyor. Evet. Kim olduğunu bilemiyor. Bu da çok önemli. Özellikle Anadolu'da yaşayan, yurt dışında yaşayan da ünlü olan, bir görevi olan da bilinmek istemeyen çünkü belki sosyal fobisi var ve hiç kimseyle konuşmamış benim öyle danışanlarım var ki 6 ay evden çıkamamış Hı -hı. mesela öyle bir fobisi var ki yani anlasa çok utanılacak bir şey ona göre Hı -hı. bana göre değil insanız evet. sonuçta tanrı değiliz hasta olabiliriz, depresyona girebiliriz ama o şu hareketle iki tık tıkla hemen işi bitirmek, yoksa diğer türlü intihar etmek, haplar böyle bir dolu haplarla intihar etmek ya da başka başka e, sıkıntılı şeyler yapmak gerçekten büyük bir sorun. Yani Hı. dengeyi bozacak sistemler evet. yapmak, e, cana kıymak, cinnet geçirmek, boğulmak bunlar sıkıntılı şeyler İyi ki e terapi var o zaman değil mi evet. bu arada yönetmenimiz işaret etti danışan danışanlarımıza güzel bilgiler veriyoruz ama yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz lazım peki sizin bu terapistlere ya da danışmanlık merkezlerine verdiğiniz sistem danışan müşteri veya danışmanların sayesinde ve yazılım uzmanları, tabii ki hukuk uzmanlarının bir beyin fırtınasının oluştuğu bir havuz var mı? Yoksa ara ara arayıp yeni bir modül istiyor musunuz? Ya da şöyle şöyle modüller çıktı deyip nasıl bir etkileşim kuruyorsunuz? Bizim satış ve pazarlama ekibimizin oluşturduğu bir strateji var hocam. O doğrultuda bir yol ilerliyoruz. Ama bizim amacımız şu değil. Yani işte 100 bin tane terapist varsa bunlara biz bu sistemi verelim değil. Gerçekten bu işi hakkıyla sizin gibi yapabilecek kurum ve kuruluşlara bu hizmeti verelim. Sağ olun. Var olun. Gerçekten çok sevindim. Çünkü bu öyle bir danışmanlık, koştuk veya psikolojik destek öyle bir hizmet ki başka bir teknolojik ürün satmaya benzemiyor. Çünkü burada Etik kurallar var, faydalı olup olmama, sonra zararlı olma riskleri var, tamamen insana hizmet, ticari yatırım ya da ticari kaygılar belki beşinci, onuncu sırada geliyor. O da tabii ki hakkınız, onu hak ediyorsunuz, onun için o yolda emek veriyorsunuz. O zaman ne diyoruz? canı sıkılan daha fazla canını sıkmasın, sorunlarını örtmesin. Dijital alemde hiçbir kaydın olmadığı, kaydın tutulmadığı sistemde çünkü kişiye özel otur şeylerin görüntüsü, ses kaydını tutmak kredi kartı bilgilerini saklamak hem yasak hem etik değil hem helal değil. Bunları yanlış şekillerde tehdit amacıyla veya farklı amaçlarla kullanılması sisteminizde gördüğüm kadarıyla imkansız hale gelmiş. Yani hackerlar, dolandırıcılar, şucular, bu sahte uzmanlara kapalı, gerçek uzmanlar, gerçek yatırımcılar, gerçek danışmanlar, danışan gerçek ama ismi mahlas olabilir şekilde tamamen danışanın, yani hastanın ya da müşterinin ya da danışmak isteyen kişilerin 10'ar, 20'şer, 30'ar, 40'ar, 50'şer, 60'ar, belki 2 saat, belki 3 saatlik periyotları bölünerek o gün ya da ertesi gün hemen randevu alabilir bir sistemde çevrim içi uzmanını bulup işaretini ona tıklayıp gününü belirleyip e, kredi kartı bilgilerini girip e, SMS'de bunu onaylayıp randevusunu bekliyor. Hı. Önüne çayını kahvesini bekliyor koyuyor. Buyurun beraber içelim. Ondan sonra keyfine bakıyor. Daha sonra da e, rahatlıyor tabii. Ve e, ne yapıyor? Tatiline gidiyor. Bu şekilde güneş gözlüğünü takıyor. Evet. Sevgili seyirciler biz bayağı bir e, Günçay Yıldız Beyefendi ile Avukat Jet programından yazılım şirketinden, programından diyorum. Belki de sizin Buyur de olacağım. böyle bir programınız <gülüyor> olur ileride. <gülüyor> Mutlaka YouTube'da videolarınızda vardır. Ee, güzel bir yayın gerçekleştirdik gerçekten. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Ee, yani danışanlara ne önerirsiniz? Buradaki ekranımıza söyleyebiliriz. Hı hı. Biz Alkalşet Bilişim Şirketi ve e terapi App olarak danışanlara gerçekten e, hizmet aldığı kurum ve kuruluşlara dikkat etmesi ve bu tarz online sistemlerin kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü hem burada yaşayabileceğiniz olumsuz bir durum olursa, hakkınızı talep edebileceğiniz ve hakkınızı alabileceğiniz bir ortam söz konusu. Ve gerçekten, gerçekten olan kurum ve kuruluşlarla çalışma imkanına sahipsiniz. Yani teknoloji günümüzün geldiği şartlarda kullanılmak kaçınılmaz zaten. O yüzden kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Evet sevgili seyirciler online terapiden kaçmak yerine online terapiye ve yüz yüzeye koşuyoruz. Yüz yüze, yüz yüze terapilere biz Mahila Psikolojik Danışmanlık Merkezleri ve Yeni Bir Yaşam Yeni Bir Kariyer Programı olarak her zaman arkanızdayız. Yeni bir yaşam ve yeni bir kariyer programı tam gaz Business Channel Türk TV stüdyolarında devam ediyor. Hoşça ve dostça kalın. Şimdilik Allah'a ısmarladık.